Aslında çok bol zamanları var ama hiç zamanları yok yani. Mesela hiçbir şey yapamıyorlar. Ama şimdi boş zaman korunaksız kale gibi çocuklarımızın zihinleri. Ne kadar boş bırakırsak o kadar işgal ediliyorlar aslında. Twitter'a girip 5 dakika bakacağım dedikten sonra nasıl o 2 saat geçti? O 2 saatin finalde ne öğrendi? Ekrana bakmak çocuğa daha konforlu geldiyse yüz çok kompleks bir veri. Evet. Onu işleme zahmetine girmiyor mesela. Yani onlar antik Yunan'da bunu rahat rahat söylemişler yani hani Yıldızlara bakabilmişler, biz yıldızları göremiyoruz. Yani Sen öyle bir da, dönelim. Ali Koç Aurelius diyecek. <gülüyor> <gülüyor> hani çocuk odasına kapanmış bilgisayar oynuyorsa problem yok diye görmeye eğilimindeyiz. Biz de ilişkiden kaçıyoruz. Sen hani çocuk ilişkide değil diyoruz ama bence ilişkiden kaçan biz. De. Abi ben sana bir şey de alışacağım bak, geçenlerde evde böyle eski malzemeleri kurcalarken ben sık böyle çekmece, hayatımı düzeltemediğim zaman çekmece düzeltiyorum, Böyle bir reaksiyonum var, çok işte varmış bu. Tel lisede falan yaptığım resimleri buldum, deli iş abi. Yani ya onların bir tanesini şimdi oturup yapmaya kalksam herhalde 6-8 saat kalkmadan oturman lazım ama onları bir seferde çizdiğimi biliyorum, doğrusu hakikaten 6-7 saat oturmuşum başında yani. Şimdi o döneme gidince benim o dönemki halimle şimdi benim çocukların halini kıyaslıyorum. Böyle bizim çok zamanımız varmış. Bir sürü şeyi geliştirmek için vesileler varmış. Oyalayıcı da çok fazla olmadığı için herhalde o dönemde. Baya baya bir şeyler birelim. Yani keşke diyorum biraz daha metodik adam olsaymışım. Muhtemelen baya yetenek geliştirdim. Şimdi fakat mesela benim kızım iPad'li çizimler yapıyor. Böyle yeni çizim programları kullanıyor. Yani benim kağıtla yapabileceğimin 10 katını onda bir sürede yapabiliyorlar falan. Bir de böyle teknik imkanlar var. Sanki bu imkanlar benim elimde olsa daha süper olurmuşum gibi düşünmekle beraber. Bugünkü arkadaşlara bakın. Aslında çok bol zamanları var ama hiç zamanları yok ki evet. mesela hiçbir şey yapamıyorlar. Sen bir eğitimci olarak bu gençlerle daha fıkı, bir de onların tabii öğrenme süreçlerine bizzat şahit olan birisi olarak şu boş zaman işini masaya yatıralım diyorum. Yani boş zaman boş adamda olur diye bir lafım var <gülüyor> benim. Yani hakikaten o boş zaman ya da serbest zaman dedikleri şey yani gittikçe bereketsizleşiyor ama bir şey oluyor yani yok ki biz bir şey sanki. Valla bu bizim bu seninle çekimlerimiz benim öz eleştiri. <gülüyor> şey, çekimlerim gibi olmaya başladı ama evet ben, sen bir zamanlar tabi boş dersiyorum. zaman boş zaman üzerine çok konuştum boş zaman ne kadar değerli olduğuna ki çok inanıyorum bu arada ona inancım devam etmekle birlikte çağ boş zaman için doğru mu onu bilmiyorum şimdi çok bol zamanlar içinde yaşadığımız dönem açısından bol zamanları var çocuklar ama aslında boş zamanları yok çünkü senin o resimle uğraşmanı sağlayan şey yaratılan boş zaman ve o boş zamanda bir şeye derinleşmenle ilgili Evet şey yaratıyordu. vardı. O yani. fırsatın vardı. O da kendini üzerine düşünmen, yarattığın eser üzerine düşünmen gibi bir süreç yaşatıyordu ve yüksek hazla bunu yapabiliyordu. Onun başarma hazzı, onunla çabalama hazzı. Bunların hepsi de işte felsefeyi bile geçmişte yaratan işte felsefe boş zamanı olan insanın Aynen. işiydi. O yüzden de biz hep çocuklarınıza boş zaman verin sıkılmalarına fırsat verin diyorduk. Belki de bu çağda şimdi boş zamanı kıymetli kılacak şey sıkılmak aslında. Sıkılma bir tetikleyici orada. Ben çok sıkıldım hatırlıyorum. Evet mesela. tam da öyle işte. o sıkılma orada tetikleyici. O sıkılmadan çıkmak için bir şey üretmen gerekiyor. Çünkü insan üretmeden durabilen bir varlık değil aslında. Şimdi işte teknoloji burada bütün oyunu bozdu gibi gözüküyor. Çünkü çocuğun boş oturduğu zaman gerçekten boş oturduğu zamana dönüş. Çünkü orayı bir şeyler dolduruyor. Yani boş kal, yani şey kendi ile ilgili bir derinleşme yaşayamıyor. Derinleşme yaşayamıyor boş. ve sizin bıraktığınız her boş alan aslında gereksiz bir sürü şey tarafından doldurulmaya başlıyor. Valla suyu, yüzden... suyun içerisinde böyle alan açıyor su doluyor oraya sürekli su doluyor, sürekli şey. doluyor su ve sizin kontrolünüz dışında bir şey doluyor. Hani ebeveyn olarak da kontrolünüz dışında çocuğun da kendi kontrolü dışında. Kolay tüketilebilir. Abi geçen hafta sonu dedim pinek dedim yani hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Abi hiç yoksa 10 saat YouTube izlemişimdir ya. Evet. Televizyonu işte kapatıyorsun, telefona bakayım diyorsun orada bir şey, telefonu kapatıyorum bir başka uyanan geliyor. Aa aklına geliyor yok Netflix tırılmamadır. Yani böyle bir durup da ben en son ne yapıyordum falan filan demek için kendini zorlaman gereken bir zamandan geçiyor. Şimdi de abi biz eski adamız. Biz analoğu biliyoruz, dijitalin olmadığı zamanı biliyoruz, boş kalışta işte sıkılmayı biliyoruz falan. Şimdiki onu hiç de görmedi yani böyle bir evet. tecrübesi de yok. Mesela can sıkıntısından kesin korkan vardır yani. Evet. Çünkü yabancı olduğu bir hissiyat. Ya bir anda belki de işte duramama hali, devamlı bir şey tüketme hali o korkudan da kaynaklanıyor gibi. Fakat çok ağır belirli var bu arada ben yaşıyorum bunu. Gittim o büyük A4 kağıtlar aldım, şey A5 kağıtlar onlara böyle biraz serbest çizim yapacağım falan abi aldığım künkü gibi duruyor diyemeyeceğim <gülüyor> kenarları falan kıvrıştı sarardı. <gülüyor> ya onlarla ilgilenecek vaktim yok ve aslına bakarsan ne yaptın hiçbir şey yapmıyorsun yani boş kaldığım vakit hakikaten boş kalmıyor. Peki mesela ben çocukla ilgili bir şey biliyorum yani bütün hayvanlarda da var aslında da büyük beyinde bir canlı oynaması gerekiyor abi dünyayı tanıması için en iyi yol oyun. Biz de oyunun en fazla vakit geçiren canlıyız. Şimdi bu aralar oyuna da vakit yok. Yani hep böyle mesela eğlendirici, içerik, tüketmek evet. o kadar cazip ki. Yani oyuna da vakit kalmıyor. Boş vakitte yok. Var mı önerin abi? Yani nasıl yapacağız? Hadi benden geçti diyelim. Gençlere ne yapalım yani? Nasıl bir ortam? Vallahi şimdi boş zaman geçmiş açısından bir şey üretmenin başta da konuştuğumuz zamanıydı ve çok çok değerliydi. Hala da bence çok değerli. Ama şimdi boş zaman Korunaksız kale gibi çocuklarımızın zihinleri. Ne kadar boş bırakırsak o kadar işgal ediliyorlar aslında. Büyük bir... Abi böyle deyince manzara çok kötü ya. Tabii. Rıbıh diye böyle hakikaten tabii her şey yani, Görünür bir şey yani. Görünür bir şey ve işgal ediliyor. Sürekli işgal ediliyor. Şimdi boş zaman normalde ne yaratması... Bittiğinde, bir şey ürettiğimizde, gezdiğimizde, düşündüğümüzde devamında bir haz kalıyor olması lazım. Bu uzun süre yapılmış olan işin. Ya bugün durmanın, ne güzel yaptık. Ne falan güzel, gibi. çok güzel dinlendim diye olmamız gerekiyor ama akşamı daha huzursuz. Nasıl Çünkü bitti gün falan? Nasıl buna? bitti? Onun boş geçtiğini hissediyoruz. Çünkü bizim tarafımızdan oluşturulmamış, tercih edilmemiş bir içerik bombardımanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani YouTube'da senin yaşadığın aynısını ben de yaşıyorum. Hani Twitter'a girip 5 dakika bakacağım dedikten sonra nasıl o 2 saat geçti? O 2 saatin finalde ne öğrendim? Hani geleceğe dair birkaç kavga, dövüş, hakaret, linç. Bunların dışında bir şey öğrendim, öğrenemedim. Şimdi çocuklarımızı düşünelim. Çocuklarımız açısından da Onları boş bıraktığımız her an başka birilerinin onların zihinlerini işgal etmesi için de fırsat yaratıyor. Aynen. O yüzden galiba bu dönemde biraz stratejiyi değiştirmiyor olmamız gerekiyor. Dün bir hocalarla beraberdim Ankara'da, Beysukent Koleji'nin hocaları. Orada mesela genç hocalardan bir tanesi dedi, ben de dedi yeni jenerasyonum. Bana dedi sanki şey iyi geliyor dedi böyle işte kısa metinler okumaya alışkanlığı falan. Aynı zamanda böyle hap bilgileri güzel vermeyi sağlıyor falan. Dedim okey bu güzel bir teknik hakikaten gençler bizim bize göre daha mahirler bu işte ama ya bir de akıl yürütme diye bir meleke var abi. Biraz dizicen arka arkaya bir sürü evet. bilgiyi bağlayacaksın, onları evireceksin, çevireceksin, acık yazıp çizeceksin, yanılacaksın, sohbetini yapacaksın. Yani uzun vadeli olarak uzun düşünce zincirlerini takip edemediğinde büyük fikirler de oluşturamıyorsun. Tabii Mesela de. böyle bir şey var. Hele ki ya ben nereye gideceğim, ben kimim, ne yapmak istiyorum falan gibi düşünceler böyle 140 karakter tweetlerle olmuyor yani. O zaman ne oluyor? Al bunu buraya yapıştır aydınlandım ben. Bugün bir laf duydum hayatım değişti falan gibi bir şey. O hızlı hap hap tüketimin de yani bu işgal eden şey aynı zamanda böyle haplara bölünmüş. Birbiriyle alakasız, bağlantısız veriler ya da paketler şeklinde. Bunun daha yani uzun vadede biraz bir fecate yol açabileceğinden korkuyorum ben. Yani büyük düşünceler oluşmayacak abi insanların zihninde. Buhar ve tabii sistemin bayıldığı da bir şey. Sana küçücük bir etki yapıyor. Senin bütün halini, hareketini değiştirebiliyor mesela. Manipüle edebiliyor seni. Yasaklayamazsın bunu. Sınır koyamazsın. Delikleri, gedikleri kapayamazsın. Yani öyle bir şansımız da yok. Öyle mi acaba? Olmalı mı? Bu arada ben biraz... Şey bitsin, yapsan yapamazsın. Yani, yapar yasaklandı Türkiye'de mesela. Ne oldu? Yok, Twitter falan yasaklayamayız. O mecralar zaten açık kalsın ama çocuklarımız üzerine konuşuyorsak çocuklarımızın o süresine sınır getirebiliriz. Biz Nasıl kendimiz yapacağız? de mahkumu olduğumuz için aslında sınır getirme konusunda iyi rol model değiliz. Heh, bir, yani rol bu, modellik önemli. O önemli. İki, hep seninle konuştuğumuz artık geçmişte bu işlerin çözülmüş anları var. Akşam yemeği. Yani akşam yemeği çok kıymetli bir şey. Yani telefonsuz, teknolojisiz bir akşam yemeğini yeniden dizayn edebiliriz. Yani bir akşam yemeği devrimi belki başlatmak lazım. Ritüeller. Ritüeller. Yani kötü alışkanlıktan koruyan şey ritüeller ve iyi alışkanlıklar. yani ya konuşalım. Bunları. Tabii. Daha önce de biraz konuştuk. Şimdi bir çocuğumuzun bir kötü alışkanlığı olduğunu düşünüyoruz ya da kendimizin. Epo alışkanlıkla mücadele ediyoruz. Ama alışkanlıkla mücadele ederken aynı nokta sürekli tetikleniyor. Ve bunun yerine ne koyacaksın? Kessen bile. Tabii. Yerine ne koyacağımızı bilmiyoruz. Yerine koyacağımız şeyleri biz de unuttuk. Yani akşam yemeğinde biz de otururken elimizden telefonu bırakamıyoruz ki. Bırakamadığımız için de biliyoruz ki bu çocuklara da tutmaz. O zaman önce bir kendimiz bırakacağız. Birkaç küçük alışkanlık o kötü alışkanlıkların işgal ettiği alanlarda bize küçük mevziler kazandırabilir aslında. Ben o mevzilere dönelim istiyorum. Kitap okumak. Yani aslında bu yepyeni dünya ile eski dünyanın bize verdiği çok iyi enstrümanlar var. Onlarla bence mücadele edebiliriz. Onları yerli yerinde kullanarak ama... Kullanarak. Ya benim işte kötü bir anım var sıklıkla anlatıyorum. Çocuğuna kitap okutma alışkanlığı kazandırmak üzere her akşam kitap okuyan bir arkadaşım. Çocuğuna kitap okurken o kadar çok esniyordu ki mesela çocuk yani kitaptan ziyade şunu görüyor. Şu anda babam ne yapıyorsa benim bunu ellememem lazım. Çünkü bu iğrenç bir şeyin mesajını <gülüyor> alıyordu mesela. Tabii. Ya biraz galiba en başta bunu kendin benimseyip, kendin önemseyip, kendin aşk ve eşliyakla yaparsan herhalde etkili olacak. Kesin, ailenin ürkünleri olacak. Hani ya. o akşam yemeği dedin şu anda mesela bir düşünüyorum benim etrafımdaki kendi ailem dair birçok aile bu açıdan atomize olmuş durumda. Yani tabii. herkes kafasına göre takılıyor. Kafasına göre takılıyor. Akşam görüyorsun ben yedim ya da işte henüz acıkmadı evet. bir şey falan. Böyle bir yani o yemek saati... Sanki yemek saatiyle bizim aramıza bir şey girdi. G Kesinlikle yani böyle girdi. Yani sabotaj var gibi. Tam da öyle işte. Şimdi kaybedilmiş bazı mevziler var. Çok basitmiş gibi gözüken. Hani dedik ya boş zaman çocuğun zihin kalesini işgale açık hale getiriyor. Şimdi oranın bütün gediklerini biz açtık. Yani hangi gedikler var? Uyku rutinleri. Hani sabah erken kalkmak, akşam erken yatmak, akşam yemeği, yatağını toplamak güne başlarken gibi çok basit rutinler aslında o kalenin bence güçlü şeyleriydi ve biz önemsemedik bunları. Ama bak bende de var bir ara böyle hani filmlerde falan gördüğümüz aşırı özgürlükçü Amerikan var ya hayat tarzına özel. Bu söylemleri de Sen de daha çok yansımış tabii sen bu konularda daha çok konuştun için ama ben de içimde öyle. Ya sal gitsin kardeşim bu kurallar kanunlar neymiş ama. Kurallar kaybolunca, rutinler, tekrarlar, ritüeller kaybolunca işte yerini neyin doldurduğunu yeni yeni görüyoruz. Evet. Yani yerine başka bir şey doluyor ve boş kalmıyor orası. Mesela özleyemiyorsun ki akşam yemeğinde sohbeti, onun yerine bir şey koymuşsun, o seni uyuşturuyor yaparken evet. ama... Geçince de o tadı da vermiyor. Ulan diyorsun bu hayat niye böyle boş geçiyor falan filan. Gençlerin büyük bir kısmı da galiba bu nedenle böyle baya kendi başlarına kaldıkları depresif bir haldeler. Yani o yüzden bir şey Şimdi dün zor. bak bir şey oldu. Bizim Hidayet kamplardaki spor öğretmeni arkadaşlarımızla Hidayet'le beraberdik dün. Bizim Bolu kampına katılan çocuklarla 50 çocukla küçük bir anket yapmış. Anket soru şu. Evde en çok neyi özlediniz? Yani... Şimdi beklediğimiz cevap ne orada? Bilgisayar. Bilgisayar. Ben de bilgisayar dedim. Hayır. Ne özlüyorsun? Kuzenlerimle yemek yemeye çıkmayı. Ya. Kardeşimi. Annemle mutfakta olmayı. Yani çocuk aslında teknolojiyi özlemiyor, ilişkiyi özlüyor. Tabi. Yani biz orada rutinler derken aslında çocuğa sağladığımız şey bir ilişkiler. O ilişkide kalmak çocukları mutlu ediyor. Yani bir çocuğa, her gün akşam yemeğini birlikte yediğiniz, yiyelim dediğinizde başta zaten bir tepki geliyor. Ama bir süre sonra açılmaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra o, sohbet etmeye başlıyorsunuz. O yüzden hani aile ortadan kalkan da bir kavrama dönüşmeye başladı ya. Hani single momlar, single dadlar gibi bir gerçek de var. Ama iki kişiden de, üç kişiden de, elli kişiden de bir aile olur. Aslında oradaki mesele ilişki ilişkide olmak. Yani onu her şeyin üstüne koyup önemsedik. evet. Yani o o çok büyük bir eksiklik gerçekten. Bir video vardı ya bir ara internette çok viral oldu. Anne babalara soruyorlar işte şu anda yaşayan ya da ölü kimmeyinle yaşarsınız? Evet. Hepsi yok bu da diyor, Gandhi diyor bilmem <gülüyor> ne. Çocuklar da hepse anam babamla. Annem babam. Diyorum. Yani çocuklar ilişki arıyor. Ve biz o ilişkiyi kuramadığımız için o boşlukları birileri çok hızlı onlara kolay tüketilebilir ürünler vererek kapatıyorlar. O zaman bizi izleyen anne baba ya da anne baba adayları önce şey diyeceğiz galiba kendi rutinlerinizi, ritüellerinizi bir gözden geçirin. Mesela ne yapıyorsunuz? Ya? Bir, şimdi şey vardır ya hani böyle ne bileyim dini inançları olan bir insan kendi namaz niyazı yoktur, çocuk namaz niyazı yoktur, <gülüyor> baskı yapar. Onun gibi ben yapamadım çocuğum yaz Bir kere bu çalışmıyor, Aslında. böyle bir şey olmuyor. Galiba önce bir kendi içimizde bir kontrol ailenin edeceğiz. Ailenin bir rutini olacak, ailenin rutini çocuğun alışkanlığı oluyor. Aynen öyle. Ondan sonra kendimiz eksikse ritüelleri tamamlama konusunda çalışma yapacağız. Mesela akşam yemeği gibi sabah erken kalkmak Gümak gibi. gibi. E, sabah kalkınca gülümsemek gibi. Gülümsemek mesela e, e, eve kalktık sabahın köründe falan diye. Sabahın körü yerine sabahın nuru lafını kullanmayı <gülüyor> öneriyordu şey. senay Demirci hakikaten öyle. O saatlerde neşeli ve mutlu olmayı becerebiliyorsak biz mesela. Çocuklar da etrafımızdaki insanlar da otomatikman bizden görüyor. Yani önce bir kendimizi değiştireceğiz. Evet. Rutinleri koyacağız. Sonra çocuk diyelim ya işte hocam ben hep yapıyorum ama işte bizim çocuk uymuyor, yapmıyor. Mesela galiba 10'lu yaşlara kadar o çocuk ağırlıklı olarak bizim biraz da yönlendirmemize hmm. ve sınırlamamıza ihtiyaç duyuyor. Yasaklamanın çalışmadığı bariz. Direktifler vermenin işlemediği, hmm. yapma demenin tam tersine sebep olduğu Kesinlikle. da bariz. Peki mesela okulda bu yaşlarda çocuklar nasıl daha kolay motive ediliyor? Var mı böyle taktikleri? Yani hmm. ne yaparsan çocuk kendini o rutinlere, o ritüellere daha çok uymayın. Aslında ben biraz önce söyledim ilişkiyle alakalı bir şey var orada ama başka bir taktik varsa mesela onu da tamam. duymak ister. Yine aslında soru cevabında içerdi. Nasıl ailelere dedik ki ailelerin rutini varsa çocuğun alışkanlığı oluyor. Okullar da öyle. okulun rutini varsa çocuğun alışkanlığı oluyor. Evet. Geçen sefer çok Tabii etkilenmiştim. Bu, bu rutinleri düşünüyor. okul oluşturuyor mu? Bir. iki aslında okulla ailenin örgütlenme modeli ve çocukla ilişki kurma modeli birbirine bence çok benziyor. Benzemeli de bu arada. E, tabii ki. Yani, Onun yetiştiği ortam tabi Tabii yani okulla aile arasında kültürel büyük çatışma varsa zaten orada başarı olmuyor. O yüzden zaten aile önce kendi kültürüne uygun okul seçmeli. O kültürün içerisinde olmalı. O zaman birbirini destekleyen iki Vay, mekanizmaya dönüşüyor. Bu, bu ince ama kalın bir yer. Tabii. Yani, e, kendi kültürüne uygun okul bunu bir... Sara yaz bunu. Bunu bir başlık olarak konuşayım. Bak bu önemli. Kesinlikle. Şimdi biz çocuğu aldık okulda bir şey, bir şey yaptırmaya ya da yapmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yine ailede gibi mesele ilişkide bitiyor. Yani okulun ya da öğretmenin çocukla kurduğu ilişkinin niteliği aslında ben iyi okulu da hep öyle tanımlarım. Yani okul öğretmen öğrenci arasında kurulan ilişkinin niteliğine göre iyi ya da kötüdür. Her şey ilişki ya. İnsanın fabrikayı Kesinlikle. Öyle. Üçüncü İlişk. madde İlişki. Şimdi bu ilişkiyi nasıl kurduğunuzla yol yürüyebiliyorsunuz. Mesela okullar teknolojiyi seviyorlar ki sevsinler bence bunda önemli bir şey yok. Ama bir eğitim ortamının ana unsuruna teknolojiyi çevirdiğiniz zaman ilişki gözden kaçıyor. Aynen öyle. Hani evde nasıl baba anne sıkıcı duruma düşüyorsa okulda da öğretmen sıkıcı duruma düşmüyor. Teknolojiyle ilgili benim senelerdir de söylediğim bir şey var yani bunu hala dijital teknolojiye pek uygulayamıyoruz. Teknolojinin hayatımızda elektrik gibi olması lazım. Yani girdiğimizde düğmeye basıyoruz evet. yanıyor ve hiç mevzumuz değil ya görünmez bir teknoloji ama mesela ışığı açtığımızda birbirimizi görüp konuşabilmemizi evet. sağlıyor. Biraz bu yeni dijital teknolojinin görünmez hale gelmesi lazım. Yani arka planda bizim işlerimizi kolaylaştırırken aramıza girmemesi gerekiyor. Şu anda çok fazla aramızda. Evet. Ve esas dediği şey işte bizim esas öğrenme kanalımız, diğer insanlar. Onlarla aramıza giriyor. Abi e, yani sürekli olarak mesela e, şey vardı, şehirli çocuklarda bu indüklenen sosyal otizm falan gibi diyenler de vardı. Yüze bakamıyor çocuklar yani. mesela bazı yerlerde. Özellikle kalabalık böyle plazamsı yerlerde yaşayan kişilerde. Ve asansörde masansörde hmm. kafasını çeviriyor falan. Yani sebep. O devamlı arada bir ekran rahatlığı olduğu için ekrana bakmak çocuğa daha konforlu gelsin. yüz çok kompleks evet. bir veri. Onu işleme zahmetine girmiyor mesela. Bunu öğrenmesi lazım. Göz göze bakmazsan bu iş olmaz. Bir de ekranın şey güzelliği var ya. Arkadaşınla FaceTime yapıyor, ne deneyim WhatsApp'tan koca. istediğin zaman kapatıyor kapatıyorsun. Yani. Ama gerçekten bunu kapatamıyorsun işte. Mesela Ali'ye gıcık olsam ama. <gülüyor> yani ne kadar bekleyeceğiz e, yani. E, bu, bu korku ailede de var işte. Hani çocuk odasına kapanmış bilgisayar oynuyorsa problem yok diye görmeye elimindeyiz. Biz de ilişkiden kaçıyoruz. Hani çocuk ilişkide değil diyoruz ama bence ilişkiden kaçan biziz. Abi, Çünkü çok, bir ilişki çok... aynı zamanda çatışma da içeriyor. Çocuğumuzla çatışmayı göze alacağız. Bir de bir 5 dakika oturunca mesela çocukla hakikaten konuşacak bir mevzumuz var mı? Evet. Ortak paylaşacak bir şeyimiz var. Buna bir bakmak lazım yani. Yoksa mesela çocuğa bilgisayar oyna onu yaptın. Ne, ne yapayım o zaman? Ben çocuk zaman arıza yaparım. Tabii, ne yapacağım ben, benim oğlum da işte var sonuçta. Bana sık sık onu söylüyor. Ne yapayım? Salona gelip oturup seninle ne yapayım? <gülüyor> ben <gülüyor> ben de düşünüyorum sıkıcı yani. <gülüyor> Çok neşeli bir şey olmayabilir. Ama bunun için bir şey yapmak zorundayım. Ortak alanda biz de kendi alemimizdeyiz abi çoğu zaman. Zaten bu evet. sistem, bu dijital sistem bize o şansı verdiği için biz de bu konuda uzmanlaşıyoruz. Biz sıkılıyor. İtiraf evet. ederim Bak şimdi oğlumuzu, kızımızı yanımıza alıp yürümekten biz tabii, sıkıldığımız tabii, için tabii çocuk zaten sıkılıyor. Tabii. Yani biz Çocuk için bir şey yapmayı bırakıp çocukla birlikte bir şey yapmaya kendimiz başlasak için. evet, kendimiz, kendimiz için içinde. Önce. Yani oradaki mesele sadece çocuğumuz değil ki. Yani iyi ilişki çocuğumuzun mu ihtiyacı sadece? Bizim de ihtiyacımız. Bak biz burada bile konuşurken çocuğu nasıl yapalım, evet. nasıl onu konuşuz. Halbuki ki mesele bizde. Mesele aslında. bizde Tenlerde yani. Bakarsın. Doğru söylüyorsun. Yani biz bunları yapıyorsak o çocuk aile ilişkisinin bir parçası zaten. O ona eklemleniyor. Biz aile ilişkisinin temelinde olmayan şeyleri çocuğun yapmasını bekliyoruz. Bir, so bir kuşak sonra bu artık nereye kadar gider bilmiyorum. Hani Abi teknoloji gün... çağının büyük yalnızları gibi bir hale doğru gitmeye başlıyoruz. Masaya çocukları da getirelim bir gün. Evet. Yani biz böyle arkadan atıp tutuyoruz <gülüyor> bakalım onlar ne diyecek yani. Aslında bir grup o böyle. Tabii onlar için bizim bu yaptığımız işler de sıkıcı olduğu için hani bizim bu konuşmalarımızı dinleyecek genç bulamayız. Yani ailenin zorla oturtması falan gerekir. <gülüyor> Bak bizde de mesela bizi kampa gelen çocukların çoğu bizi tanıyorlar mesela izliyorlar falan. Tuhaf mesela dışarıdaki birçok yaşta çocuk izlemiyor. Orada da anne babaları çok izlediği için. Evet. Merak gidiyorlar ne, ne var diyor? ne konuşuyorlar falan diye. Taktik, <gülüyor> bunlardan sonra, taktik alıyor olabilirler. Taktik öğreniyor. Vay Sinancı anam ben her gün işte seni görüyorum falan filan diye. Çocuk maruz da kalsa o ilgi onun da ilgisini çekiyor. Evet. Yani diyor ki burada bir şey var. ve Hakikaten dinleyenler olmuş abi. Yani küçük çocuklar. Onun keşke çok enteresan şeyler söylüyorlar. Ben öyle bir şey söyledim hatırlamıyorum. <gülüyor> ama söylemişim yani dönüp bakınca. Yani birlikte bir şey yapabilmenin tadı elimizden bizzat alınıyor abi. Böyle bir aktif bir durum var ortada. Ya buna karşı galiba senin de dediğin gibi yeni aydınlanma dönemi diyelim buna. Klasik yöntemlerle yeni köye eski adetler. Evet. Yani yeni, evet yeni köye eski. Adet. Mesela bunlardan biri baba oğul kampları ben. Aile kampları yani Başka birinin Aa, düzenlediği de değil. Tabii yani. kamp kültürüne ayrı bir konuşmamız Kesin, lazım zaten. Yani, ben yeni keşfettim. Çok önemli bir şey. Kesinlikle bu şöyle bir şey. Hani bu ara yeni gündemimiz biraz da stoacılarda olduğu için. hani Stoğa, zi <gülüyor> <stova>. <gülüyor> Zihni, zihnimizi sakinleştirebilmek için daha bayra kaçmak zorunda değiliz diyorlar. Hani insan beyni zaten istediğinde o huzura uğraşabilir diyor onlar ama bu çağ buna izin verme konusunda çok zorluyor. Yani onlar antik Yunan'da bunu rahat rahat söylemişler ya. Yani yıldızlara bakabilmişler. Biz yıldızları göremiyoruz. Yani Sana o yüzden bir dönelim. Ali Koç Aurelius diyecek. <gülüyor> tamam. Vallahi bundan sonra kendimiz şey. öyle isimler bulalım. Bir, bir de stoğacı eğitim formül et bari. Hazır böyle olabilirsin. Kesin. Yani ben bu ara en çok okuduğum stoğacılar, işte buraya yayına gelirken de yine onları dinliyordum. Bence eğitime, çocuk eğitiminde en çok yol gösterici olabilecek felsefi yaklaşımlardan birisi Stoacı Ki bu konunun da bugün konuştuğumuz evet. boş zaman, kendini bilme, anlama falan işin merkezinde. Evet. Böyle biraz geriye gidelim. Onları, bugünü bile aydınlatan, büyük sözler söyleten onlara o yıldızların altındaki boş zamandı. Şimdi bilgisayarın önündeki boş zamanla yeni felsefeciler, yeni bilim insanları yetiştirme şansımız yok bence. Peki bu bölümü şöyle kapatsak nasıl olur? Sıkılmak ne güzeldir yıldızların altında. Nasıl? <gülüyor> Süper. Tutturdum ama değil tamam. mi? Tamam.